Anne! Anne neredesin anne, anne. Ne anne? Belki de bu hayatta aramdaki tek maa o benim. Anne senlikle ben seni yerim bulurum anne. Aman gelir, benim çocukluğum. Elimden alınan çocukluğum. Anne neredesin anne? Sen durdun karşımızda. Anne! <Gülüyor> de mı? An annem burada yok. Koşuyor. Evet, Beyni, yok annem yukarıdadır. Ailen Zeynep bakıyor. Yok Tamam. Evet. <gülüyor> yani, abi annem <gülüyor>